Negatif sayılarla çarpma ve bölme sunumuna hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Negatif sayılarla çarpma ve bölme başlangıçta size göründüğünden emin olun çok daha kolay. Sadece birkaç temel kuralı hatırlamanız gerekiyor. İleride bu kuralların sebeplerini daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Şimdi iki negatif sayıyı çarparken temel kural şu. Diyelim ki eksi 2 çarpı eksi 2. İlk olarak eksi işaretleri yokmuş gibi düşünüyoruz. Yani 2 çarpı 2 eşittir 4. Ve eksi çarpı eksi de artı eder. Şimdi bu ilk kuralımızı yazalım. Eksi çarpı eksi eşittir artı. Peki ya eksi 2 çarpı artı 2 olsaydı? Bu durumda önce sayıları işaretleri olmadan çarpalım. 2 çarpı 2'nin 4 olduğunu biliyoruz. Ama burada eksi 2 çarpı artı 2 var. Eksi çarpı artı da eksi eder. Ve bu da başka bir kural. Eksi çarpı artı eşittir eksi. Artı 2 çarpı eksi 2. Peki bu ne eder? Sanıyorum bunun cevabını şimdiden tahmin ettiniz. Değişme özelliği sebebiyle bu ikisinin aynı şey olduğunu biliyorsunuz. 2 çarpı eksi 2 de eksi 4'e eşit olur. Ve son kural olarak da artı çarpı eksi eşittir eksi diyoruz. Bu son iki kural aslında aynı şey. Eksi çarpı artı eşittir eksi veya artı çarpı eksi eşittir eksi. Şöyle de diyebilirsiniz. İşaretler farklı olduğunda çarpım negatif çıkacak. Artı çarpı artının zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Artı olur. Şimdi tekrar edelim. Eksi çarpı eksi eşittir artı. Eksi çarpı artı eşittir eksi. Artı çarpı eksi eşittir eksi. Ve artı çarpı artı eşittir artı. Şimdi bu son kısmın kafanızı karıştırdığını düşünüyorum. Şimdi bir tekrar yapalım. Sizin için basit bir şekilde tekrar ifade edeyim şu durumu. Aynı işaretli sayıları çarptığınızda sonuç pozitif, farklı işaretli sayıları çarptığınızda ise sonuç negatif çıkacak. Buna göre 1 çarpı 1 de eksi 1 çarpı eksi 1 de 1'e eşit olur. O zaman ne deriz? 1 çarpı eksi 1 eşittir eksi 1. Veya Eksi 1 çarpı 1 eşittir eksi 1. İkisi de eksi 1. Şimdi alttaki soruda farklı işaretli sayılar olduğunun farkına varmışsınızdır. Artı 1 ve eksi 1. Üstteki soruda ise burada 2, 1 de pozitif. Bu soruda ikisi 1'den negatif. Şimdi birkaç soru çözelim ve bu kuralları uygulayarak daha iyi anlayalım, konuyu pekiştirelim. Eksi 4 çarpı 3 dersek ne olacak? 4 çarpı 3, 12. Ama bir eksi, bir de artımız var. Farklı işaretler demek, sonuç negatif çıkacak demek. Yani eksi 4 çarpı 3 eşittir eksi 12. Bu çok makul çünkü eksi 4'ü kendisiyle 3 kere toplarsam ne bulacağımı soruyorum. Yani eksi 4 artı eksi 4 artı eksi 4 eşittir eksi 12. İsterseniz negatif sayılarla toplama ve çıkarma videosuna bir bakın. Bir soru daha yapalım. Eksi 2 çarpı eksi 7. Şimdi videoyu durdurup soruyu çözün ve kaldığımız yerden sonra devam edin isterseniz. Şimdi 2 çarpı 7 eşittir 14 ve buradaki işaretler aynı. Yani cevap artı 14 pozitif. Normalde burada artı yazmazsınız ama burada kuralı vurgulamak için yazıyorum. Şimdi bir sonraki 9 çarpı eksi 5. 9 çarpı 5, 45. Ama yine işaretler farklı yani cevap negatif olacak. Son olarak, eksi 6 çarpı eksi 11. 6 çarpı 11 eşittir 66, İkisi de eksi. Yani, cevap pozitif. Şimdi size tuzak bir soru vereyim. 0 çarpı eksi 12 nedir? İşaretler farklı diye düşünebilirsiniz ama, 0 ne pozitiftir ne de negatif. Ve 0 çarpı herhangi bir sayı 0'a eşittir. Çarptığınız sayının negatif veya pozitif olması fark etmez. 0 çarpı herhangi bir sayı eşittir 0. Şimdi bu kuralları bölmeye uygulayabilir miyiz bir bakalım aynı kurallar arkadaşlar bölme için de geçerli. 9 bölü eksi 3 diyelim. İlk olarak 9 bölü 3 nedir diye sormalısınız. Cevap nedir 3'tür. Ama işaretler farklı artı 9 ve eksi 3. Farklı işaretler sonuç negatif olacak demektir. 9 bölü eksi 3 eşittir eksi 3. Eksi 16 bölü 8 eksi 16 bölü 8 nedir? Yine 16 bölü 8 eşittir 2, ama işaretleri farklı. Eksi 16'yı artı 8'e bölüyoruz. Ve cevabımız eksi çıkacak. Eksi 2. Farklı işaretler negatif sonuç verecek. unutmayalım. Eksi 54 bölü eksi 6. P ala. 54 bölü 6 eşittir 9 ama iki terimde yani bölen de bölünen de negatif olduğu için eksi 54 ve eksi 6 cevabımız artı olacak. Aynı işaretler pozitif cevap veriyor. Bir örnek daha yapalım. 0 bölü herhangi bir sayı eşittir 0. Bu gayet kolay. Ve tabii ki bir sayıyı da 0'a bölemezsiniz, tanımsız olur. Bir örnek daha yapalım. 4 bölü eksi 1 nedir? 4 bölü 1 eşittir 4. Ama işaretler farklı. Yani cevabımız eksi 4. Evet, umarım bu örnekler faydalı olmuştur. Şimdi sizin negatif sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapmayı kendi başınıza denemenizi istiyorum. Egzersizlerde ipuçlarına tıklarsanız, hangi kuralı kullanacağınız hakkında bir hatırlatma bulacaksınız. Ayrıca bu kuralların anlam ve nedenlerini de düşünebilirsiniz. Negatif bir sayıyı pozitif bir sayıyla çarpmak ne anlama geliyor? Daha da ilginci, negatif bir sayıyı başka bir negatif sayıyla çarpmanın anlamı nedir? Artık soru çözmeye hazır olduğunuzu düşünüyorum. Hepinize iyi şanslar.